Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere Whatsapp son görülmeyi sabitlemeyi göstereceğim. Göstermeden önce kısa bir, bir ilgilendirme yapmak istiyorum. Son görülmeyi sabitlediniz mi siz çevrim içi olanları göremiyorsunuz. GB Whatsapp'ın böyle bir sıkıntısı var göremiyorsunuz. Size biri yazı yazdı mı onu göremiyorsunuz. Yani normal Whatsapp'la aynı özellik. Son görülmeyi normal Whatsapp'ta kapatıyorsunuz. Ne o sizin yazdığınızı görüyor ne siz onun yazdığınızı görüyorsunuz ya. Ya da görüyor muydunuz? Ben uzun zamandır normal Whatsapp kullanmadığım için şu an Değil. Dediğim gibi ne siz onun yazdığınızı görüyorsunuz ne çevrimiçi olduğunu görüyorsunuz. Son görülmeyi sabitlemenin böyle bir sıkıntısı var. Ama ben denedim. Şu şekilde denedim. Benim son görülmem her zaman sabit kalıyor. Ben 13 ya da 12 Mart'ta bir sabitlemiştim. 16 Mayıs'a kadar da son görülmeyi açmamıştım. Ve cidden o kadar kişiyle yazışmama rağmen son görülmem her zaman sabit kaldı. Son görülmeyi de şöyle sabitliyoruz. Benim son görülmem şu anda sabit. Ondan dolayı ben ayarlar değiştirmeyeceğim. Buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Gizliliğe tıklıyoruz. Yukarıda Show Online Status yazıyor. O sizde Hit Online Status yazacak. Oraya bir kere tıkladınız mı Show Online Status'e dönüşecek. Show Online Status'e dönüştü mü de normal yani son görülmeniz sabitlenmiş oluyor. Eğer tekrardan basıp orayı Hit Online Status yaparsak eski haline dönüyor. Yani her zaman çevrim gözüküyorsunuz. Son görülmeni sabitlenmesi kalkmış oluyor. Yani çevrim gözüküyorsunuz. Son görülmeniz Sabit olmuyor. Show online statüste bırakırsanız son görülmeniz her zaman sabit bir şekilde kalıyor. Benimki ne zamandır öyle? 16-20 Mayıs'tan beri. Evet, yaklaşık 20 Mayıs civarlarında ben sabitlemiştim. 20 Mayıs'tan beri son görülmem sabit benim. Son görülmeyi böyle sabitliyoruz. Diğer videolarımda çevrimiçi olan kullanıcıları nasıl görürüz? Son görülmeniz sabit olmasına rağmen nasıl görürüz? Durumunu değiştiren kişilerin saat kaçta değiştirmiş, dakikası saniyesine kadar nasıl görürüz? Profil fotoğrafını kaçta değiştirmiş, onu da dakikası saniyesine kadar nasıl görürüz? Onu göstereceğim. Bu videomda bu kadar da. Tekrar görüşmek üzere dire hoşça kalın